Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye üçgenler serisinde soru çözümü kısmındayız bu videomda üçgende benzerlik konusunda son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz ve bu soruların çözümleri bittikten sonra da işte sorulara birlikte bakacağız ÖSYM benzerlik konusunda neredeymiş nereye gitmiş bundan sonra nasıl soru sorabilir yorumunu da videonun sonunda yapacağız o yüzden İlk etapta şunu tavsiye ediyoruz. Her videoda da söylüyorum. Öncelikle videonun açıklama kısmındaki linkten bunun pdf'ini indirin. Çözümünü yapın. Sonra aynı şekilde bunun çözümü de var. Çözümünü de indirip çözümleri kontrol edin. Anlamadığınız sorular varsa videosunu izleyin. Her soruyu izlemek zorunda değilsiniz. Çünkü vakit çok önemli. Ondan sonra soru çözüm işi bittikten sonra da zaten soruları çözdükten sonra da ÖSYM'nin Nereden nereye doğru gittiğini de siz kendinizde kendi gözlerinizde göreceksiniz. Ama ben e, videonun son 10 dakikasında ya da 7-8 dakikasında benzerlikle ilgili ÖSYM neredeymiş nereye doğru gitmiş onun yorumunu yapacağım. Merak edenler onu da dinleyebilir. Evet gençler önemli bir konu. ÖSYM benzerlikte daha öncesinde 1. bölümde ve 2. bölümde öyle çok fazla soru sormamış gibi gözüküyor ama artık yeni sınav sisteminde soru soracakmış gibi e, o yüzden önemli konulardan biri. Bundan sonra her sınavda karşımıza çıkacakmış gibi gözüküyor. O yüzden hadi bakalım ilk önce soruları çözmeye başlayalım. Birinci soruyla başlayalım gençler. Birinci soru YGS 2012'de sorulmuş bir soru. Kalıp sorulardan biriydi. E, i̇ki üçgende birer açı varsa ortak açı var mı diye bakıyoruz. Şu büyük üçgende, şuradaki üçgende bakın. Şuradaki üçgen ile büyük üçgende hani açısı eşit olan iki üçgene bakıyorduk arkadaşlar değil mi? Açısı eşit olan iki üçgene baktığımızda yani şu iki üçgene baktığımızda ortak açı var mı arkadaşlar? Var. Neresi? Tam olarak burası. A nokta karaladım. Üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladım. Burada da üçüncü açı çift çizgidir. Dikeyden başlayalım. O zaman iki üçgen açı açı açıdan benzer oldu. Noktanın karşısı x'in. Noktanın karşısı 4 oranı. Sarı üçgenden başlamıştık. Çift çizginin karşısı var burada. Onun. Buradaki çift çizginin karşısına arkadaşlar şu mavi üçgende çift çizginin karşısı x artı 3'e oranı oldu. İşler dişler yapalım. X kare artı 3x eşittir 40 yaptı. E, yerine yazarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama isterseniz çarpanlar ayrımayla bulalım. X kare artı 3x eksi 40 eşittir 0 ya. Bu da 5'e 8 e, ama 1'e artı 1'e eksi olacak. Şu artı 3 yapması için tabi ki bunun artı bunun eksi olursa. Top çarpımları eksi 40 toplamları da artı 3 yaptı arkadaşlar. O zaman bu ne olacaktır? x eksi 5 çarpı x artı 8 oldu arkadaşlar. Bu eşit 0 ise x buradan 5 gelir. Bu eşit 0 ise x buradan x 8 gelir. Ama negatif bir uzunluk olamayacağı için cevabımız pozitif. Yani 5 çıktı. Evet birinci soru 2012 YGS'de çıkan sorunun çözümü 5 oldu. Geldik ikinci soruya. Bu da LYS 2012'de sorulmuş bir soru. Aa hocam 90'lar havada uçuşuyor. Bu da kalıp sorulardan benzerlik deyince hemen kalıplar aklımıza geliyor değil mi arkadaşlar? 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dalıyorduk. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Aa ne oldu? Şu üçgen ile... Şu üçgen benzer oldu. Aa, bu iki üçgendeki benzerlikten ben şuradaki x kenarlarını bulurum. Dikdört dolayı birbirine eşit ya. O zaman yapalım bakalım. Alfanın karşısı x'in. Buradaki alfanın karşısı 2'ye. Buradaki betanın karşısı 8'in. Buradaki betanın karşısı x oranı. Buradan x kare eşittir 16 ise x eşittir kaç geldi? 4 geldi. Ama bizden ne isteniyor? KLMN dikdörtgenin çevresi isteniyor. O zaman ben çevreyi nasıl bulacağım? O zaman ben şu kenarları da bulmalıyım. Bak soruyu çözemedik. Çözemediğimiz zaman neye yoğunlaşacağız? Verilen bilgiye. Hocam bize şunlar eşit verilmiş. O zaman bunları kullanayım. Aa, bunlar eşit. Dikdörtgenden dolayı şunlar da birbirine paralel. Dolayısıyla ne var burada arkadaşlar? Bir ort taban yok mu? Var. Hemen. Burası y ise bunun tamamının 2 y olması lazım. Yani 2 y'nin 8 y ve 2'nin toplamı. Yani 10 artı y'ye eşit olması lazım. Y de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Bizden çevre isteniliyor. Çevrede 2x artı 2y olduğundan dolayı x4y de 10 olduğundan dolayı 8 artı 20'den 28 yapar sevgili gençler. Evet cevabımız bu yaptı. Yani hem ort tabanı hem ortaban, hem temel orantıyı kullandıran bir soru olmuş hem de alfabeteyi kullandıran bir soru olmuş. Güzel bir soru arkadaşlar eski nesil olmasına rağmen. İkinci sorunun cevabı böylelikle 28 çıktı. Geldik üçüncü soruya Evet gençler şu paralellikler verilmiş. E paralellikler verilince açılara dalmamıza gerek kalmıyordu arkadaşlar. Çünkü niye? Paralellikler verilmişse ilk etapta varsa temal orantı temal orantı uygulayalım. Var hocam bak şunun tamamının oranı 4 bölü şuna eşit. E, bunlar işin içine girecek. Sayısal değer yok. Ama yazalım y diye şunlara diyelim. Hadi bakalım onları da kullanacağım için 4 bölü y'yi yazmak zorundayım. O zaman x bölü x artı 4 eşittir 4 bölü y yaptı. 4 bölü y yaptı. Eyvallah bunu yazdık. Şimdi öbürüne gelelim arkadaşlar. Bunda da şununla da şu birbirine paralel verilmiş. Burada da şu bölü tamamı 3 bölü y'ye eşitliği midir? Evet. Yazalım bakalım. Ee, x bölü x artı 6 eşittir. 3 bölü y olacak. Buradan arkadaşlar 2 bilinmenin 2 denklem var aslında böyle. Ee, taraf tarafa oranlayabilirsiniz y'ler gidebilir ya da ne bileyim burada içler dışlar yapsak ne geliyor arkadaşlar. Şuradaki içleri dışları yaptığımız an x çarpı y buradan ne geldi? 4x artı 16 geldi. Buradaki içler dışlar yapsak aa burada da x çarpı y'ye geliyor. E burada da x çarpı 3x artı 18'e eşit. Her ikisi de x çarpı y birbirine eşit olduğundan dolayı her ikisi de x çarpı y'ye eşit olduğundan dolayı birbirine eşit olmak zorunda. O zaman bunu buraya attık. Bunu buraya attık. Yani x buradan kaça eşit oldu arkadaşlar? 2'ye eşit oldu. Değil mi? Evet. 4 xten 3x çıkınca x kaldı. 18'den de 16 çıkınca 2 kaldı. Bizden de zaten x isteniyor Cevabımız da böylelikle 2 yaptı. Evet. Temel orantı sorusu. 2 tane uygulayacağız. Yani ÖSYM bunu sever. Ee, direkt temel orantılı sorular böyle tek hamlede değil de. İki hamlede olacak şekilde çıkmayacakmış gibi gözüküyor ama işlem yaptığınız zaman da çıkacak tarzda sorular seviyor. Hem yeni nesilde hem de eski nesilde seviyor haberiniz olsun. Öncesinde de bakın böyle bir soru sormuş. Şimdi yeni nesile geldiğimiz zaman da o tarz soruyu yine göreceksiniz. Aa, en beğendiğim sorulardan biri arkadaşlar. Dikkat edin buna. Ee, ÖSYM burada 2014'te sormuş. Aslında ben bunu yeni nesil bir soru diyebilirim. Gerçi yorumu sonra yapacağım ama soruyu çözerken de söyleyeyim. Niye? Hani direkt paralellik. Yani niye yeni nesil diyoruz? Bir şeyleri şeklin içinde gizlemesine ben yeni nesil derim aslında. Ya da bir şeyleri cümlelerin içerisinde gizlemesine ben yeni nesil derim. Geometride özellikle arkadaşlar. Burada ne sorulmuş bize? AC bölü BD sorulmuş. Hmm, ne yapacağız hocam? Birim kareleri kullanacağız. Birim kareli şeklin içine çizmiş. Arkadaşlar bu soru tipi eskimez. Yenilerde de buna mantıklı soru mutlaka mutlaka gelir. Aslında birim kareler ya bunlar. E birim karelerde yatayların hepsi birbirine paralel değil mi? Paralel. Dikeylerin hepsi birbirine paralel değil mi? Paralel. Burada temel orantıyı ya da kelebeği kullandın arkadaşlar. Özellikle kelebek benzerliğini tercih ederseniz daha sağlıklı, daha kolay bir şekilde hamle yaparsınız. Çünkü Kelebekli ve temal orantılı sorularda ilk etapta hep kelebeğe de dikkat edin diyoruz ya size. Burada da bence öncelikle kelebeğe dikkat edin. O zaman biz şey yapalım. B'deki yorumu bulmaya çalışalım. Bak kelebeğe de dikkat edeceğiz de. B ve C noktaları nerede? Ona dikkat ederek yapın. Şimdi dikkat edin. B nerede? Yatayın üstünde değil. Dikeyin üstünde. Ha, hangi dikeyin üstünde? Bu dikeyin üstünde. Bu dikeyin üstünde baktığın zaman temal orantı var mı? Aslında şöyle bakarsan var. Hani hocam şu üçgene baktığın zaman var. Şöyle bir paralellik olduğu için direkt e, burada bunun bunu oranı, bunun bunu oranı şeklinde ya da şunun tamamını oranı, bunun bunu oranı şeklinde oranlamaları da yazabiliriz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem nedir? Size demiştim ya kelebek, kelebek daha sağlıklı olacaktır sizin açınızdan. Bu dikey çizgiyi çizdikten sonra çünkü B dikeyin üstünde. Dikeyi bir şöyle bir belirleyin. Dikeye ait bir kelebek var mı? tabii uç noktaları da düşünerekten. Aa olmaz mı hocam? Bak şunu şunu çizince burada bir kelebek çıktı karşıma. Kelebekteki oran kaça kaç? Birim karelerdeki şeyler belli edecektir. Burası 2 birim hocam. Burası da 2 4 6 7 birim hocam. O zaman 2'ye 7 oran var. Burası 2A iken burası ne olacak? 7A olacak diyebiliriz. Evet ben buradaki oranı buldum. AB ve BD'deki oranı buldum. 2A'ya 7A ya da 2K'ya 7K şeklinde bulduk arkadaşlar. Eyvallah. Buradaki B ile işim bitti benim şimdi. C'ye bakalım. Aynı şekilde üzerinde yapacağız ya silelim. Allah'tan elimizde silgi var. C'ye bakalım şimdi. Şimdi C'ye bakacak olursak burada şöyle şuradaki oran. C'ye de dikkat edelim şimdi. C'ye dikkat edecek olursak yatayın üstünde değil mi? Evet. O zaman yatay çizgiyi belirginleştirelim şöyle. Uç noktalara da bakaraktan bir kelebek var mı diye bakın. Temel orantı da yapabilirsiniz dediğim gibi ama kelebek daha mantıklı. Bak D uç noktası ve A uç noktasına göre o çizgilere şey yaptığımız zaman burada bir kelebek yok mu gençler? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Haydi hocam şuradan belli. Burası kaç birim 3? Burası kaç birim 3? Aa hocam bire bir oran var. E o zaman burası bire bir oransa e, hocam. Şunlar eşit olacak. Tamamı 9K ise burası 9K bölü 2. 9K bölü 2 olacak. Ya hocam şey oldu burada. Olmadı. Hoş olmadı. Tamamı 9K. Keşke çift olsaydı dediniz mi dediniz. O zaman çift yapın kardeşim orayı. Yani burası 2K'ydı. 4K yapın. Burası 7K'ydı. 2 ile çarpın yani. 14K yapın. Şimdi bunun tamamı kaç? Şöyle baktığın zaman. 18K olduğundan dolayı. E o zaman buradaki kelebekte e, birebir olduğundan. Burası 9K burası da 9K olacak. Hatta buraya ne kaldı o zaman 5K kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi oranlamayı yapabiliriz. AC uzunluğu, Hop. AC uzunluğu. 9K bölü BD uzunluğu. BD uzunluğu 9 5 daha kaç 13K oranlaması isteniyor bizden. Yani cevabımız 9 bölü 13 olacaktır. Bu soruya dikkat edin arkadaşlar. Bu soru hiçbir zaman eskimeyecek bir soru. Yeni nesi bir soru diyebiliriz. Paralelliği gizlemiş. Birim karelerin içerisinde herhangi bir doğru çizmiş. Hoş sorulardan biridir. ÖSYM bence bu sorudan vazgeçmemeli. Bence. Neyse geldik 5. soruya. Evet bu. Bakalım nasıl bir soru. ABC ve CDE eşkenar üçgen diyor. En büyük yapılan hata ne biliyor musun? Eşkenar üçgen diyor. Öyle bakıyorsunuz şekle. Ya bakma kardeşim. Eşkenar diyorsa öncelikle... Eşkenarın yapılamamasının en büyük sebebi neydi arkadaşlar? Açıları yazmıyorsunuz. Bir de kenarların eşit olmasını göstermiyordunuz. Hocam eşkenar üçgen. Hemen yazdık açıları burada. Ve eşkenarda şöyle şunların eşit olmasını da göster. Çekil karışık olduğunca tırtıklıyordum böyle. Hatta ben buna böyle çift çizgi diyeyim arkadaşlar. Yani çift çizgi dediğimiz bir kenar. Öbüründe maviyle göstereyim. Şu da bir eşkenar üçgenmiş. Yani 60 60 burası da 60 olacak. Bu da eşkenar üçgeni de şöyle göstereyim arkadaşlar. Mavi ile belirginleştireyim. Evet. Eee, ne yapacağız hocam burada? Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bizden ne isteniyor? X isteniyor. Ne verilmiş? 2 verilmiş ve 3 verilmiş. Biraz da verilen bilgilere de bakacağız aslında. Aslında hep söylüyoruz. Şair yani yazar. Adam bize soruyu çözerken kopyayı veriyor. Nasıl veriyor? Adam sana iki tane eşkenar üçgen demiş. Sayılar vermiş. Tamam. Bir de iki tane eşkenar üçgen nerede? Bak C köşesinde. Yani sen bir buraya yoğunlaş kardeşim. Bir yoğunlaş buraya. Aa. Burası 60 derece burası da 60 derece. O zaman ben buraya bir alfa dersem. Burası 60-alfa mı oldu? Çünkü tamam 60. E hocam burası da 60 olacak. Burası 60-alfa ise burası da alfa mı oldu? Oldu. Aa, buraya yoğunlaşınca eşit açılar buldun. E eşit açılar bulduysan eşit açılara yoğunlaş. Alfaya ait bu üçgen var mesela. Alfaya ait bir de bu üçgen var. Ama bu üçgenin hiçbir kenarı yok. Ama 3'ü dahil edersen güzel bir şey çıkıyor. Bak şimdi şu eşkenarlıkta da ben şu kenarlarda çizgi çizgi çizgi diye göstereyim. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. İki üçgen ne oldu? Eş. Neden dolayı? Kenar açı kenardan dolayı arkadaşlar. Ha, alfanın karşısı 3 ise o zaman burada da alfanın karşısı ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Yani Burası da 3 çıktı. E bizden ne isteniyor? Bizden x isteniyor arkadaşlar. Haydi bakalım x'i bulalım. E, zaten bu eşkenar üçgen değil miydi? Evet. Yani şurası 5'se burası da kaç olmalı o zaman? 5. Yani x'i 5 bulduk arkadaşlar. Evet, eş üçgen yani klasik soruların içerisinde yazdığımız sorulardan biriydi bu. 2015'te de böyle bir eş üçgen sormuşlar. Yani eee bu soruyu da gördüğüm iyi oldu aslında. Hani uzun zamandır eş hiç sormuyorlar diyordum. Yine aslında 2015 uzun zaman olmuş gibi oluyor da. Yani son 10 yıldır sormuyorlarmış gibi hissediyordum açıkçası. Evet sormuşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? 5 çıktı geldik 6. soruya. O 2018'e geçtiğimiz direkt belli oluyor değil mi? Bakın 2017 burası. E, 2018'e kadar olan kısım bu sayfa. 2018'de de direkt yeni nesil başlıyor demiştik. Hemen de zaten belli etti. Evet. Bakalım şöyle bir soru. Benzeri bir soru bu arada benimki. Masanın üzerinde aralarındaki uzaklık 15 birim olan 8 ve 6 birim yüksekliğindeki iki mum. Bu mumlar arasına 2 birim yüksekliğinde bir kalem mumlarla doğrusal olacak biçimde yerleştirilmiştir. Ya şimdi. Eski nesil bir soru olsa nasıl olurdu bu? Bak yeni nesille eski nesil soru arasında fark yok diyorum ya ısrarla. Aynen yok. Eski nesil bir soru olsaydı arkadaşlar. Bak aynen şöyle olacaktı soru. Bunu çizecekti. Bunu çizecekti. Şunu çizecekti. Şöyle bir çizgi çekecekti. Şöyle bir çizgi çekecekti. Buradan da bunu çizecekti. Sonra bunları birbirine eşit. Bunlar da birbirine paralel diyecekti böyle. Tamam mı? Şurası 6. Burası 8. Burası 2. Şu da 15 şu x, x, 2x uzunluğu nedir diye soracaktı. Ha yanında da açıklamaları yapacaktı. E siz açıklamaları yaparken de aynı zamanda şekilde de bu sayılarda olacaktı zaten. E i̇şte şu bir üçgen diyecekti. Bu bir üçgen diyecekti falan filan diye devam edecekti değil mi? Yani siz okuyacaktın şekilde var. A, işte şu uzunluk 6 var. İşte bu uzunluk 15 var. İşte bu uzunluk 8 var. Ondan sonra şunlar da birbirine paralel diye geçecekti böyle. Değil mi? Ee, yine aynı aynı yani yeni nesil soruyla aynı seviyede olmuş oluyor aslında bu eski nesil soru. Hani okuma hızı bakımından da aynı oluyor. Çünkü oku var oku var oku var oku var. E burada da baktığın zaman aslında aynı. Burada da şu yandaki belgiler soruyu şurada açıklıyor zaten arkadaşlar. Bakın şurada açıklıyor. Okuyorsun var. E sadece paralelliği söylememiş. E masanın üzerine dik konulmadı mı bunlar? E dik konulduysa burada bak paralellik eksik. Ha hocam bunlar birbirine paralel diyebiliriz biz rahatlıkla diyebiliriz. Evet işte sayılarda 8, 6, 2, 15 hepsi zaten söylenmiş. Mumlardan çıkan ışıklarla kalemin her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir. Evet bu ışıktan çıkan gölge şurası bu ışıktan çıkan gölge burası ve bu gölgelerin boyları da eşittir. Bak şekil üzerinde de hepsini göstermiş zaten. Ee, buna göre mumlardan ikisinin oluşturduğu gölgenin boyu nedir? Mumlardan ikisinin de oluşturduğu gölgenin. Yani toplam boy soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? Hocam masanın üstüne dik paralellik olarak yanda böyle vurgulanmamış ama e, masanın üstüne dik konulduğu için bunlar birbirine paralel. Biz burada paralelliği kullanacağız. Yani temal orantıyı kullanacağız. Var mı temal orantı? Var tabii ki. Şuraya x dersek. Hocam şunun bakın şunun. Tamamın oranı 2 bölü 6'ya eşit değil midir? Evet. Yani 2 bölü 6 dediğimiz nedir? 1 bölü 3'tür. A, burası x'te tamamı 3x'tir. Hemen 3x'i yapıştıralım. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? x kaldı. Diğerine bakalım. Hocam şunun tamamının oranı değil mi? 2 bölü 8'e eşit olmaz mı? Evet. 2 bölü 8 de 1 bölü 4'tür. Hocam 1 bölü 4 olacak. Yani tamamı 4x'e. Ee, şuradan itibaren başladığımızda burası 2x'i buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 2x kaldı. Ee, şimdi 15'i kullanmamız lazım bizim. 2, 3, 4, 5. Toplamda 5x değil burası? Aynen öyle. 5x eşittir 15 ise x'i de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Bitti. Kolay bir soru. Yeni nesil bir soru olarak karşımıza çıkartmışlar ama çok kolay bir soru. Ee, eski nesille birebir aynı soru. Yani hiç farkı olmayan bir soru. Sadece buradaki şekiller gözünüzü korkutmasın gençler. Sakın ola sakın. Tamam mı? Evet cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Geldik 7. soruya. Şekil 1'deki gibi düz bir zeminde bulunan tahterevalli vallı birim uzunluğunda doğrusal bir parça ve bu parçanın tam ortasında bulunan 12 birim uzunluğunda doğrusal bir destekten oluşmuştur. Ha bak bunu tanımlamış. Soruyu tanımlıyor bize. E, 41 im uzunluğunda tam ortasında 20-20 olduğunda şeklinde göstermiş. Allah razı olsun. İşi, i̇şimizi kolaylaştırdı. Şekil 2'deki gibi tahtereverliğinin sağ ucu zemine değdiğinde sol tarafta dik yamuk şeklinde boyalı bölge oluşmaktadır. Bu yamun çevresi kaçtır? Çok kolay. Bu eşitlik burada. Hocam burası da 20 burası da 20 değil mi? Yani şunlar birbirine eşit arkadaşlar. Onu gösterelim. Bunlar birbirine eşit. Aa hocam burada bak benzerlik dediğimiz aslında ne var? Burası da 12 birim. Orta taban var arkadaşlar. Değil mi? Eşitliği kullanacağız çünkü. Tam ortasında dediyse o eşitlik kullanılacak. Hocam bu zemine dik bu da zemine düşey olan uzantısı. 12 ise direkt burası zaten nedir? 24'tür. Şurada da bir dik üçgen var mı gençler? Var. 12-20 ne üçgeni? 12-16-20 üçgeninden 16 çıktı burası. E bunlar eşitse bunlar da eşit. Burası da 16. İşte yamuğun çevresi. 24, 16, 12 ve 20 olduğundan dolayı şurası kaç yaptı? 40. Burası kaç yaptı? 32. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 72 yapıyor arkadaşlar. Evet cevabımız 72 oldu. Çok kolay bir soru değil mi? Yani sadece böyle bir sözel bir ifadeyle gelmiş ve şekli böyle güncel hayattan örnek göstermiş. Yani biz tahtaya e, şu ortalama ilgili bu soruyu yazmaya çekinir miyiz arkadaşlar? Çekiniriz. Her zaman söylüyorum. Tahtaya yazmaya çekindiğimiz soruları ÖSYM e, çoğunlukla bizim karşımıza çıkarıyor. Nasıl çıkarıyor? Bir hikaye ile yeni nesil bir soruyla çıkarıyor arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz üzere. Evet. Kolay bir soru. Şu de çok kolay bir soru. Geldik şuraya. Yine bir tahtereverli. Vazgeçmemiş. Ama nasıl? Bu sefer bozuk bir tahtereverli. Bakalım. 2021 TYT sorusu. Bir baba. 6 ve 3 yaşındaki çocukların aralarındaki kilo farkından dolayı birlikte oynayabilmeleri için eşit kollu olmayan bir tahterebelli yapmıştır. Ya çünkü e, eşit kollu olsa aralarında kilo farkı var ya birbirleriyle rahat oynayamayacaklar. E kilolu olan kısa yere oturursa öbürü de uzun yere oturursa en azından daha rahat bir şekilde hani biri aşağı iner biri yukarı çıkar mantığında yazdığım bir soru. Ben de öyle çevirdim bu soruyu neyse devam edelim. Tahterevalli. Bak şimdi açıklıyor burada. Açıklarken biz eskiden ne yapıyorduk? Eski nesil sorularda yanı okuyup var mı diye bakıyorduk değil mi? Açıklarken e, sorunun uzunluğuna bakmayın. Aklınızda kalır. Açıklarken bir sayısal veriyi ya da şekle bakmanız gereken bir durum varsa hemen bakın. Unutmazsınız. Böyle hepsini hızlı hızlı okuyup da e, sonra şekle bakmayın arkadaşlar bu yeni nesil sorularda. Özellikle biraz daha uzunsa burası e, bakmayın. Hatta her zaman bir sayı geldiğinde kontrolünüzü yapın. Tahterevelli doğrusal bir parça zemine dik olacak biçimde bu parçaya yerleştirilen bir destek üzerinde oturtulmuştur. işte destekten bahsediyor. Tamam. Düz bir zemin zemine yerleştirilen bu tahterevelliğinin sağ ucu şekil 1'deki gibi yere değdiğinde bakın şekil 1'deki gibi yere değdiğinde e, sol ucunun yerden yüksekliği 180 cm oluyormuş. Tahterevelliğinin sol ucu şekil 2'deki gibi yere değdiğinde de sağ ucunun yerden yüksekliği 60 cm oluyormuş. Tamam Okuduk anladık. Çekle baktığımızda daha güzel anladık. Çünkü ee, görsel zekamızı da orada koyuyoruz arkadaşlar. O yüzden daha güzel anlaşılıyor. Neyse devam edelim. Buna göre tahtarı yerleştirilen desteğin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Şu desteğin uzunluğu soruluyor. Arkadaşlar ne var burada? Bu desteğin uzunluğu soruluyorsa o zaman şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Aa, hocam bu da bu da zemine paralel. Yani temel orantı yapacağımız belli. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. X. Ha buradaki oran her ikisindeki uzunluklar değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman bu uzunlukların değişmediğini bildiğimiz için buraya A B yazdıysak yine burası da A B değil midir gençler? Aynen öyle. E o zaman yine işlemimizi yapalım. Burada temel orantı yapacağımız belli mi? Belli. E ne duruyorsun? Haydi yapsana. Hop A bölü A artı B. Değil mi gençler? Yazalım bakalım şuraya. A bölü A artı B. Neye eşittir? Hocam X bölü 180'e eşittir. Eyvallah. X bölü 180'e eşittir. Öbürüne bakalım. Burada işlem yapamıyorum çünkü. B bölü B artı A eşittir? Burada da şöyle bir temel arantı var. X bölü 60 eşittir. B bölü B artı A eşittir. X bölü 60 dedik. E burada bu iki bilinmeyenin denklemi çözeceğiz. Bazılarınız taraf tarafı oranlayabilir. Hiç sıkıntı değil. İstediğiniz şekilde oranlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da burada işler dişler yapsanız ne olacak mesela hocam 180 a eşittir a artı b çarpı x a artı b çarpı x'e eşit oldu. Şuraya baktığınız zaman ne oldu hocam 60 b de neye eşit oldu burada a bu da b artı a artı x'e eşit oldu b artı a artı çarpı x'e eşit oldu hocam a artı b artı x burada 180A'ya eşit b artı a çarpı x de 60B'ye eşit. O zaman her ikisi de birbirine eşit olmaz mı? Olur. Buradan ne çıkıyor o zaman arkadaşlar? 180A eşittir. 60B çıktı. Hatta buradan sadeleştirdiğimiz zaman B eşittir. 3A geldi arkadaşlar. B'yi 3A bulduk. Hocam x'i bulmamız gerekiyor. Herhangi bir denklemde yaz yerine arkadaşım burada ya da direkt şekle bakarak yapalım isterseniz. Ee, B yerine ben 3A yazacak olursam 3A'nın 4A'yı oranı. Geldim buraya. 3A bölü 4A. Eşittir ne olmalı arkadaşlar? X bölü 60. E hocam burada. işler dışlar yaparsak. A'lar gitti zaten burada. E 4X eşittir 60 ise. X de buradan kaç yapacaktır? 15 yapacaktır. Güzel bir soru. ÖSYM gerçekten çok güzel bir soru yapmış. Yani bunu tahterevalliye uyarlaması. Hani biz hep tahterevalliye ortada bir şey yapıyoruz ya. ÖSYM de burada. Tahtereverliği farklı bir oranda e, yapmış. Valla güzel bir soru çıkartmış. E burada da e, arkadaşlar bu soruyu yapamadıysanız niye yapamadınız? Ya her şey açık ve net ortada. Ben bazen buna da kızıyorum. Bazen her şey belli. Ya hocam burada bir benzerlik var diyorsunuz. Ama ya bilinmeyen sayısı çok çıkmaz falan filan. Başka bir şeyler arıyorsunuz böyle. Bir eliniz kaleme gitmiyor burada. Niye gitmiyorsa ben de onu anlamıyorum. Ya apaçık ortada paralellik var. E paralellik varsa biz hep ne diyoruz? Eski nesilde de hep aynı şeyi söylüyoruz. Paralellik varsa temel orantı vardır kardeşim. Yap temel orantıyı. Yap mutlaka elinde çalıştığı zaman bazen e, sadece elin çalışması bile soruyu çözdüktürecektir sana. O yüzden elin çalışmasını da ihmal etme lütfen. Anlaştık. Güzel bir soru sormuşlar. ÖSYM'yi bu anlamda tebrik ediyorum valla. Biz normalde bu tarz soruları şeyde görüyoruz tabii ki. Normal şeyde de var. E, kitaplarda da vardı bunu sormadan önce. Ha yani bir böyle so yalnız üçgenleri e, eski nesilde tabii biz şöyle sormuşuzdur. Bir böyle bir üçgen vermişizdir. Bir de şöyle bir üçgen vermişizdir. Aynı bunları birbirine eşit vermişizdir ve öyle bir soru sormuşuzdur. Hani x kaçtır diye sormuşuzdur. Tabii burası AB, burası da aynı şekilde AB olacak şekilde. E, oranlamaları da vererek ona göre işlem Yapmışızdır. Ona göre soru sormuşuzdur arkadaşlar. Ya var. Kitaplarda mutlaka vardı. de bunu yeni nesle böyle çevirmiş. Bakın fark ediyor musunuz? TYT'de sormuş. Biz hep şey diyoruz. Sanki ÖSYM oraya doğru da gidiyor. Hani 2018'de tamamıyla yeni nesile geçildi ya. Biz 2018'de şöyle, 2018'den sonra ben hep şunu söylüyorum. Geometride soruların kesin Kesin ama net. Bakabilirsiniz arkadaşlar. 2018'den sonraki sınavın sorularına bakabilirsiniz. 2018'den sonrasında hep şunu söyledik. Ya soruların yarısı ya da yarıya yakını kesinlikle yeni nesil soru geliyor diye söylemiştik. Ya burada yorum yapıyorum ama yeri geldi diye yorum yapıyorum. İnşallah dinliyorsunuzdur beni. Soruların yarıya yakını gerçekten yeni nesil geliyor. Gerçekten öyle. Ama artık e, yeni nesil sorarken de ne diyorduk? Eski neslin kolay sorularını bizim önümüze yeni nesil olarak getiriyordu diye söylüyorduk. Ama artık bence şunu söyleyebiliriz. Artık ÖSYM sizlerin yeni nesle alıştığınızı farkında. O yüzden ÖSYM eski nesil kalıplardaki orta haldeki soruları da yeni nesil soru olarak karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. O yüzden ee, dikkat edin. Yani eski neslin orta halli ve zor sorularını da çözmemeyi yani çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Neyse devam edelim. Gençler bu da benim ekstra yazdığım bir soru. Aslında dik üçgen sorusunu burada benzerliğe çevirdim. Hatırlarsanız bir önceki dik üçgen videosunda buna benzer bir soru çözdük ama bu sefer daha farklı bir yapıya çevirerekten ben bu soruyu yazdım. Çok da güzel bir soru oldu. Ya yani güzel bir soru derken biraz zor bir soru oldu açıkçası. Hani biraz önce dedim ya bir mantık size. İşte eski neslin orta halli sorularını da bizim karşımıza zor soru olarak çıkarabilirler diye söyledim ya. Aynen bu e, şekilde soruyla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Bakalım. Ya Bu soruya da alışkınsınız dik üçgenden. Tabii bizim oradaki dik üçgendeki sorumuz sadece Pisagor bağıntısından çıkmıştı. Bakalım bu sorumuz Pisagor bağıntısından çıkacak mı arkadaşlar. Şimdi. ikizkenar dik üçgen biçimindeki özdeş kartonlar. Hipotemistler aynı doğru. Üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi diziliyor. Kaç tane dizildiğini bilmiyoruz. Nokta nokta şeklinde göstermişiz burada. Sonra ABC üçgeni A köşesi etrafında bir miktar döndürülüyor. Şöyle bir miktar döndürmüşüm. Ve şekil 2'deki gibi B, C, D ve E noktaları doğrusal oluyor. B, C, ha tam da D noktasından geçiyormuş. O. D ve E noktaları doğrusal oluyormuş. DE uzunluğu 11'im olduğuna göre bu kartonlardan kaç tane kullanılmıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere ben şuradaki D noktasını kullanmak zorundayım arkadaşlar. Ve burası DE uzunluğu 11'im. Şu ikizkenar kenar üçgen olduğundan dolayı bu kenarların eşitliğini kullanmak zorundayım. Şu onu nasıl kullanabilirim? Ona ait bir üçgen var ama özel bir üçgen var mı burada yok. Yani Nasıl kullanmalıyım o zaman onu? Ben şu şekilde kullanabilirim arkadaşlar onu. Şöyle bir dik çizdiğimizde en azından bir dik üçgene karşılık gelmiş. Oldu mu? Oldu. Tamam. Aynı zamanda bunlar bir x kenar dik üçgendi. 45 45 90 üçgeniydi. E o zaman burası da 45 burası da 45 oldu. Hatta burası da 45 45 90 üçgeni. He, o zaman hocam ben şöyle bir şey mi yapsam? Buraya x desem buraya da x desem. Burası x köklü olsa. Burası da x oldu. Ee, dik kenarın bir tanesi x kökkü olmuş oldu arkadaşlar. Bakın burası x kökkü. Burası da x kökkü olmuş oldu. Peki sonrasında ne yapacağız? Hocam e, hipotenüsü de 2x oldu. Burası da 2x ya. Aslında bu döndürüldü şöyle. E, döndürülmeden önce o nokta buradaydı. Yani burası da 2x. Tamam bunu da söyleyelim. Başka ne yapabiliriz burada? Şimdi artık bir şeyler düşünebiliriz. Hocam 90 derece burada. Bu büyük dediği üçgen değil mi? Evet. Pisagor bağıntısı küçükte de yapamıyorum. Büyükte de yapamıyorum. E 90'lar iki ya fazla ne yapacağız? Alfa beta'ya dalabiliriz. Da Dal alfa beta'ya. Şuraya bir alfa desem. Burası da beta olsa. Alfa beta 90. Alfa 90 burası da beta oldu. Hocam şu üçgen ile büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hatta benzerlik oranı kaça kaç? Alfanın karşısı x gel, Alfanın karşısı x kök 2 oldu. Benzerlik oranı 1'e kök 2 oldu. Süper. O zaman 90'ın karşısı 10'sa 90'ın karşısı 1'e kök 2 olduğundan dolayı burası da 10 kök 2 olmak zorunda mı arkadaşlar? Zorunda. Başka? Hocam burada beta'nın karşısı vallahi bilinmiyor. Burada da beta'nın karşısı bilinmiyor. Keşke şurayı bilsem belki benzerliği uygulayabilirim arkadaşlar. Değil mi? Evet. Aslında şurası biliniyor da şurası bilinmiyor. Ee, onu da bakalım burası nasıl biliniyor. Burası normalde şu dik üçgendeki şu kenarda arkadaşlar şuraya kadar olan kısımda. Bakın burası 2x burası da x ya. 10, kek, 10 kök 2 eksi 3x değil mi orası? Evet burası 10 kök 2 eksi 3x diye bulabiliriz. Beta'nın karşısı bu x'li bir şekilde. Beta'nın karşısı maalesef tamamı x'li bir şekilde değil. Şuradaki uzunluğu bilmem lazım bulmam lazım. En azından x cinsinden bulmam lazım arkadaşlar. E ne yapacağız o zaman hocam? Orada güzel bir şeyler daha yapabilir miyiz? Valla şunu yapabiliriz. Burası 90. Burası da 90 derece değil mi gençler? Evet hocam 90 derece. O zaman şurada bir ortak hipotenüsü var mı? Burada çizecek olursak var. Pisagor bağıntısından şurası. x kare artı 3x'in karesi. Kaç yaptı arkadaşlar? Ee, x kare artı 3x'in karesi. Yani X kare artı 9 X kare 10 X kare yaptı burası. Hmm. O zaman şuraya yazalım. AD'nin karesi neye eşit? X'in karesi artı 3 X'in karesine eşit. X kare artı 3 X kareye eşit. Aynı zamanda şu X kök 2'nin karesi artı. Şuraya da B diyeyim isterseniz de daha sağlıklı olsun. Ya da N diyeyim buraya da X kök 2 ve Y 2 bilinmeyenle uğraşmayayım. N'in karesi diyeyim. Her ikisi de ad'nin karesine eşit olduğundan dolayı burada şey yapabiliriz. Burası 3x'in karesi derken tamamı 3x'in tamamının karesi olacak. 10x kare burası eşittir. 2x kare artı n kare oldu. E buradan n kare neye eşit oldu? 8x kareye eşit oldu. Yani bu da neye eşit oldu o zaman arkadaşlar N'de de kare kökünü alacak olursak 2 kökü x'e eşit olmuş oldu. O zaman arkadaşlar n dediğimiz yer burasıydı. n dediğimiz yer bu n dediğimiz yer iki kök x olduğuna göre 2 kök 2x olduğuna göre o zaman burası da kök xe eşit olmuş oldu. Süper. Orayı da bulduk. Bu kartonlardan kaç tane kullanılmıştır diye soruluyordu şimdi bize. Şimdi hocam benzerlik oranını kullanabiliriz değil mi? Benzerlikte de yarıda kalmıştık. Buraya baktığımız zaman betanın karşısı bu. Yani kök kat değil miydi arkadaşlar? Evet. O zaman burada da Kök 2 katı uygulayalım isterseniz. Beta'nın karşısı bu. Yani 10 kök 2 eksi 3x'in kök 2 katı niye eşit olmak zorunda? Büyük üçgendeki beta'nın karşısındakine eşit olmak zorunda. Yani 2 kök 2x artı 10'a eşit olmak zorunda. Haydi bakalım. Şunu da şunu çarptığınız zaman 20 eksi 3 kök 2x eşittir. 2 kök 2x artı 10'a eşit oldu. Bunu attık buraya, bunu attık buraya. O zaman ne oldu arkadaşlar burada? 10 eşittir 5 kökü x oldu. Buradan da x neye eşit oldu arkadaşlar? Köküye eşit oldu. x köküye eşit olduysa x köküye eşit olduysa burası 2x ya. O zaman burası 2 kökü oldu. Burası da 2 kökü, burası da 2 kökü ve toplamda bu uzunluk 10 kökü değil miydi arkadaşlar? Toplamda bu uzunlukta 10 kökü olduğuna göre bize ne diyordu? Bu kartonlardan kaç tane kullanılmıştır diye soruluyordu. Arkadaşlar iki kökü 10 kökü nasıl elde edebilirim? 10 kökü 2 böldüğün zaman kaç tane olduğunu bulur muyuz? Buluruz. Yani cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıkmış oldu. Cevap 5 tane oldu arkadaşlar. Evet çözüme baktığınızda şeyde, hmm, yazılmış çözüme baktığınızda büyük ihtimalle anlamamışsınızdır. Evet zor bir soru oldu arkadaşlar burada. Ama takıldığımız yerde ne yaptık? Takıldığımız yerde bak şurası lazım bize dedik. Burayı bulmak için ayrı bir şekilde düşündük. Pisagor bağıntısı düşündük. Zor bir soru mu? Zor bir soru. İşin içinde Pisagor bağıntısı var. Bir de benzerlik var arkadaşlar. Ee, bir de döndürme falan var. İşte o yapıyı düşünme var. Ama bir de böyle bir soruda yazmak istedim. Ee, hoş bir soru oldu. Zor bir soru oldu. Daha doğrusu. Ya, ama dedim ya ÖSYM hani Olur ya bir de geometriden zorlarsa bizi. Geçen sene matematikten zorladı. Ya geometriden zorlarsa? Ee, soruyu zor yapan bir şey de her zaman şunu söylüyorum. Bakın gençler. Bir sorunun zor olması bir sorunun içerisindeki kazanımların çok olmasından kaynaklanıyor. Yani burada benzerlik var. Bir de aynı zamanda dik üçgen var. Ee, aynı zamanda işte eş kartonlar bir de döndürme muhabbeti var. Üç, yani 2-3 tane birden kazanım olduğu için burada o yüzden soru biraz daha zor gibi gözüküyor. Ama aslında yine de zor diyebiliriz. <gülüyor> evet, zor soru yazmışım ya. Kusura bakmayın. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama çok beğendiğim için böyle bu soruyu bunu yazdım. Aslında bunu daha kolay bir soruya da dönüştürebilirim. Bakalım seneye bakacağız. Çünkü çok hoşuma giden sorulardan biri oldu bu. Daha kolay bir haline mutlaka mutlaka çeviririz. Elbette. Evet böylelikle gençler şeyi bitirmiş olduk. Ee, soru çözümünü bitirmiş olduk. Şimdi isterseniz şöyle bir şeye bakalım. Neye bakalım? Genel itibariyle soruları şöyle bir yorumlayalım. ÖSYM daha önce benzerlik konusunda neredeymiş nereye gitmiş. Öncelikle 2018'e kadar olan soruları şöyle bir değerlendirelim isterseniz. Baktığımız zaman açı açı açıyla ilgili ya da temel orantıyla ilgili sorular sormuşlar arkadaşlar. Baktığımız zaman açı açı kalıbında Birer açı ortak hani birer açıları eşit ortak açı kalıbı var ya bir oradan sormuş. İkincisi alfa beta kalıbından bir soru sormuş. Sonra temel orantı sonra yine temel orantı ve bu soruya dikkat edin eskimeyecek soruyu çözerken de söylemiştim. 2030'da da çıkabilecek tarzda bir soru yenilesi bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada da kenar açı kenar eşliği ile alakalı bir soru sormuş. Yani benzerlikte kenar açı kenar benzerliğini sormamış. Kenar kenar kenar benzerliğini sormamış. Dikkat edin. E, eski sorular arasında arkadaşlar. Hatta son 10 yıl arasında yok. Sadece eşlikte kenar açı kenara sormuş. Bu demek değil ki kenar açı kenardan sormayacak değil. Dikkat edin. Yine karşımıza onunla da alakalı sorular gelebilir. O konularda bilmek zorundayız. Ama detaylı bir şekilde açı açı açıyı bilmeliyiz. Orada da detaylı bir şekilde kalıp 1 ve kalıp 2 şeklinde anlattık. Oraları da çok önemli arkadaşlar. Sorularda baktığımız zaman o kadar zor sorular da değil aslında. Rahat bir şekilde yapılabilir. Sadece bunda zorlanılabilir. O da eliniz böyle takıldığı zaman hani buradan çıkmaz iki bilinmeyen var ne yapacağız dediğiniz zaman e, yapamazsınız. Onda da şunu tavsiyesini veriyoruz. Sıkıştığınız an işleminizi yapın. Eliniz çalışsın. Mutlaka sonuca ulaşırsınız. Şimdi gelelim 2018'den sonra. Direkt yeni nesil sorulara geldiğimizi görüyorsunuz. Şimdi yeni nesil sorularda arkadaşlar Genelde temal orantıyı kullanmışlar. Ben bunu ekstradan çizdim. Şimdi anlatacağım niye çizdiğimi. Ee, ekstradan temal kullanmışlar. İşte ÖSYM'de burada direk vardı. Ben burada mum koydum sadece. Burada da bir adam vardı. Adamın gölgesi vardı arkadaşlar. Bu kolay bir soru zaten. Temal ort tabanla ilgili. Bu da ee, şey. Gördüğünüz üzere. Yine temal orantı olduğu belli. Ve kaleminiz yani eliniz çalışmadığı zaman çözemeyeceğiniz bir soru. Hani zor diye tabir edeceğiniz bir soru ama. Eliniz çalışırsa rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soru. Şimdi 2018'den önce sorulara baktığımız zaman birinci bölümde sadece 2012'de YGS'de bir soru çıkmış arkadaşlar. Diğerleri hep ikinci bölümde benzerlik sorusu çıkmış. Şimdi artık bu tam tersi olacak arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle artık TYT'de benzerliği soracak. Dikkat ederseniz TYT 2018'de çıkan soru. TYT 2020'de ve TYT 2021'de çıkan bir soru. Yani ben olsam ben de aynı şekilde yaparım. AYT kısmında benzerliği sormam. TYT kısmında soralım Ve TYT kısmında da benzerlik %80 ihtimaliyle çıkmaya aday bir konu. O yüzden çok dikkat edin arkadaşlar bu konuya. Ve e, genelde de farklı tarzları koymuş burada. Yalnız şu tarzı göremiyorum. Bu tarzda da bir soru çıkabilir arkadaşlar. Hani benim konu anlatımında da var. Hani yeni nesil çıkacağı belli. Ya yani benzerlik benzerlik konusu yeni nesille çok güzel bir şekilde böyle iç içe katılabilir arkadaşlar. O yüzden 2018'den itibaren de görüyorsunuz ki hep de yeni nesil sormuşlar ama şöyle bir yeni nesil soru sormamışlar. Hatırlıyor musunuz benim bir soru vardı arkadaşlar? Şurada bir duvar olsun mesela, burada da bir duvar olsun, burada da bir kişi olsun. Şöyle bir soru yok arkadaşlar. Burada bakış açısıyla şuraya kadar görüyor. Bu adam ileri ya da geri gittiğinde. Bu adam bir de geri gitsin. Geri gittiğinde de aynı yükseklik hiç değişmiyor. Geri gittiğinde de duvarın ne kadarını görür. Ne kadarlık kısmını görür şeklinde bir yorum gelir arkadaşlar böyle. Ee, bu da temalar ile yapılabilen bir soru tiplemesiydi. Bu bakış açısıyla ileri gitmesiyle ya da geri gitmesiyle oluşan bir bakış açısıyla. Ya da bir ışık tutarlar gölgesinin uzunluğundan falan bahsederler arkadaşlar. Bu konu anlatımında olan bir soru. O yüzden o konu anlatımına... Unuttuysanız dönüp o soruya bakın. Tamam. Sakın ama sakın unutmayın. Bu tarzı yansıtmamışlar mesela. ÖSYM. Temel orantıyla ilgili yine bir soru soracaksa bu tarzda bir soru sorar. Ya böyle ışık kaynağı koyarlar gölgesinden bahsederler ya da adam bakar gördüğü yer burası. Bakar gördüğü yer burası. E gördüğü yer ne kadar azalmıştır tarzında. Ya da gördüğü yer tabi buradan itibaren yukarısı olacak. Ya göremediği yer ne kadar azalmıştır şeklinde sorabilir daha doğrusu. Tamam. Ya böyle bir soru sorar ya da dikkat ederseniz adamlar ne yapmış burada? Temal arantıyla ilgili hep yeni nesil soru sormuş. Çünkü gerçekten e, ya yeni nesil yani güncel hayat örneklerinden e, biz tema arantıyı çok rahat bir şekilde uyarlayabiliriz. Ama ben olsam. Şimdi sınavı yazan birisi olarak düşün. Ben ÖSYM'de soru yazan bir adamım. Beni öyle düşün. Ya kardeşim ben bakarım 2018'de böyle bir soru. Ulan 2019'da çok kolay sorulmuş. 2020, 2021'de biraz daha zorlaştırmışım. Bir önceki seneki e, soruyu. 2020'deki soruyu biraz daha zorlaştırmışım. Ulan hep aynı mantıkla gidiyorum. Hep tema orientu sormuşum. Ya ben bir, bir açı açı açı mantığıyla ilgili bir soruyu yazsam. E yazarken de düşünüyorum. Nasıl yaparım? Ulan şurada bir kutu olur. Ön yüzü. Tabi dikdörtgenler prizması çekme olur. Şurada iki tane kutu olur mesela. Ya da bu duvar olsun hiç önemli değil. Bu kutuyu şöyle devirsem bu noktanın önceki yüksekliğini versem sayısal değerleri yazmıyorum. Sonra buradaki yüksekliği nedir diye sorsam kitaplarda da karşılaştığınız sorular. Aa, o zaman ben burada şunu soraraktan soruyu alfa betalı bir şekilde güncel bir soru sormuş. Yeni nesil bir soru sormuş olurum. Nasıl çözersin bunu? Dalarsın alfa betaya. İçeri dalarsan buradaki şeyi çözemezsin. Çünkü bu uzunluklar verilmiş olur büyük ihtimalle bize. Alfa beta beta 90 alfa ee, buradan da bir dik atınca burası da beta yaptı hocam. Bizden ne uzunluğu isteniyordu? Şu uzunluk isteniyordu. E hocam artık şuradaki üçgenlerin benzerliğinden büyük ihtimalle şurayı da bulurum. Burası da bellidir büyük ihtimalle zaten. E o zaman benden şu uzunluk isteniyordu. Yani şurayı bulursam olay bitti. Yeni nesil soru olarak alfa beta'lı bu soru gelebilir. Dikkat edin. Ben olsam hani alfabetalı bir soru soracak olsam böyle bir soru sorarım. Ya da işte yazarın biraz fantazisine kalmış. Artık nasıl bir fanteziyle soru yazacaksa ama çözüm yöntemi yine alfabetalı çözüm yöntemi aynen bu şekilde olur. Mesela bu soruda alfabeta içeri dalsaydınız sıkıntı yaşayabilirdiniz. Ama burada şu kenar belliyse bu kenarı alacağımız belli. O zaman buradan alfabetaya devam edip şu uzunluğun tamamını daha rahat bir şekilde yani şunu daha rahat bir şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Ya da başka bir şekilde, başka ne kalıbı var? Alfa, beta kalıbı var. Bir de şu birer açı eşit kalıbı var. Bakarım eski soruya. Ulan ben şu açısı eşit olacak şekilde nasıl soru yazarım diye düşünürüm. Benim aklıma gelen, konu anlatımında da anlattığım. Ya dürbünle bakış açısıyla o açıları sabitlerim. Hatırlarsınız dürbün sorusunu. Ya da nasıl sabitlerim arkadaşlar oradaki açıyı? Fener. Fener sorusuyla şey yaparım. Hani bizim bir fener sorusu vardı ya. Şöyle ışık çıkıyordu. Bir ışığı buraya tutarım. Bir ışığı şuraya tutarım mesela. Bir de ışığı şuraya tutarım mesela. Şöyle. Şöyle. Ya da bunları iç içe böyle şey yaparım. Mutlaka getiririm. Şöyle. Şöyle tutarım. Ee, bir araçları eşit olan iki üçgen kalıbı karşıma çıkmış olur. Yani şuradaki açıyla şuradaki açı eşit olacak şekilde soruyu da ona göre dizayn edelim arkadaşlar. Ha, ya da dediğim gibi adamın fantazisi Benim atma bunlar geliyor. Ya bakış açısı geliyor ya fenerden çıkan ışınların açısı her ikisinde de aynı ya aynı fener ya bu ya da her ikisi de aynı dürbünle bakıyor buradan. İşte e, onu o şekilde yakalarım ya da adam başka bir şekilde yakalayıp yeni nesil bir soruyla karşınıza gelebilir arkadaşlar. Çünkü niye yeni nesil bir soruyla karşınıza gelebilir diyorum. 2018'den sonra bakacak olursak benzerlik konusunda da hep yeni nesil yazmış ki yeni nesil ee, yani benzerliğin içerisine yeni nesini güncel olarak çok rahat bir şekilde oturturabiliriz arkadaşlar. O yüzden hani ne gelebilir kısmında da böyle sorularda gelebilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Baktığımız zaman sorular aslında kolay sorular. Temol orantılı sorular gerçekten kolay sorular. Bunların yanına da şu tarzda bir soru da gelebilir arkadaşlar. Yani bu kadar abartılı gelir mi o kadar da zannetmiyorum. Ee, bu kadar da şey olmaz. Yalnız şuna da dikkat edin. Buradan şöyle bakıyor. Buradan böyle bakıyor. Bu bakış açısıyla da ilgili. Ya da buradan bir ışık tutar. Gölgesinden falan bahseder. Burada tuttuğu zaman gölgesi şu kadar kısalır. Mantığında bir soru da gelebilir. Temel orantıyla ilgili sorabilecekleri sadece bu yapıda soru kaldı galiba. Ya da adamların fantezisi ne kadarsa artık <gülüyor> göreceğiz artık sınavda arkadaşlar. Evet yeni nesil sorularında bu zamana kadar sorduğu sorularda zor soru var mı? Aslında var da bu mantıkta soruyor. daha önce bize çözdürdükleri için daha önceki geçmiş yıllardaki soruları çözer arkadaşlar bu soruyu yeni nesil soruyu da çözebilir. Çünkü niye? Bu sorunun çözüm mantığıyla şuradaki sorunun çözüm mantığı aslında aynı. Bu yeni nesil bu bu soruyu yeni nesil adam şu şekilde çevirmiş. Zaten ben ne diyordum hep? ÖSYM eski sorularını Yeni nesil sorulara çevirmeyi çok seviyor. İşte şekil ağda gördüğünüz gibi. E hatta burada ne yapmış? Burada yeni nesil soruya çevirmiş. Ama eskinin orta halli sorusunu çevirmiş. Ha, Biz artık 2018'den beri söylüyorum zaten ben. Ee, daha önce videonun içinde söyledim bilmiyorum ama e, soru kısmını dinlemediyseniz bir daha söyleyeyim isterseniz. Söyledim diye hatırlıyorum. Ya da videoları arda, arda çektiğim için ne zaman nerede ne konuştuğumu da bilmiyorum. Ee, eskinin, 2018'den beri söylüyorum eskinin kolay sorularını ÖSYM bizim karşımıza yeni nesil olarak çeviriyordu. Bak burada ne yapmış? Eskinin orta halli bir sorusunu yeni nesil bir soru olarak karşımıza geçirmiş. Yani bu sorularda eskinin orta halli sorularının da yeni nesile çevirilmiş hallerinde artık yeni sınav sisteminde görebiliriz arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu benzerliği de bu şekilde uyarlamış yorumlamış olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Alanı bu şekilde yorumlayacağız. Alan konusunun soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.